İnanıyorum her sözüne Senin için çabalamam değmezsin anladım Geç bıraktım kendimi y Benden aldı bir seherse ben Sorup ne dedi? Seni kimle gördüm? Seni kimle gördüm? Benim halim Görmemek için gerekiyor körlük Seni kimle gördüm? Seni kimle gördüm? Yalanına inanamam ben yokken ömrüm Senin için işsiz oldum ve ciddi Düşünüyorken ben neden için gittim Benim için işsiz ve bitti İyi ki hislerin sorunları çoktu Düşünüyordum boşluklardan, koşmam hiç hayır Sonsuzlara, sürüklenip bayır Açıp senin için yol ve değdi Gelmiyor bana sevginle Veridegen kimleydin çektiğime değdim Ve bileydim beynimde kalmadı sevgini şekli Seninle aydınlık evrenin rengi Düşün neydi bir kimi tercih ettiğim Benim için eşsiz çok ettiğim Bir anda da dengeyim, planlarım seninle tekli Benim için hiçsin, dedisem de bitti Ve git! Seni kimle gördüm, seni kimle gördüm Benim halimi görmemek için gerekiyor körlük Seni kimle gördüm, seni kimle gördüm Yalanına inanamam ben bitiyorken ömrüm seni, seni, seni, seni, seni kimle gördüm, seni kimle gördüm Seni kimle gördüm Seni kimle gördüm, seni kimle gördüm Kim ne